Bugün 27 Mayıs 2022 Cuma Venüs günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay, sabah erken saatlerde Venüsle birleşip Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı dik açının ardından 6.20'de boşluğa girecek. Sabah erken saatlerde duygusal baskılar hissedebilir, yakın ilişkilerde manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Tutkulu ve hırslı tavırlar ilişkilerde zorlayıcı olabilir. Sabah erken saatlerde baş, eklem, kas ağrıları gibi kronik sorunlarla da karşılaşabiliriz. Şartları çok zorlamadan akışta kalmakta fayda var. Ruh halimizde daha karamsar ve depresif olabilir. Önemli işlerde ilgilenmek yerine sakin kalıp dinlenmeye çalışalım. Ay 09:22'de Boğa burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün yaşamımızdaki güven ve huzur temaları daha fazla öne çıkarken, para ve maddi kaynaklarımızı da korumak isteyebiliriz. Bugün Koç burcundaki Venüs ile Oğlak burcundaki Pluto arasında kesinleşen dik açıyla ilişkilerde ve maddi paylaşımlarda güç ve güven arayıp, hırslı ve tutkulu davranışlar gösterebiliriz. İçsel ve dışsal baskılar ve dönüşümler oluşabilir. Değiştiremeyeceğimiz kavramları kabullenmekte ve uyum göstermekte fayda var. Direnç gösterdiğimiz alanlarda daha fazla zorlanabiliriz.